Çağdaş 3 saat bilgisayar oynamak için 2 saat ödev yapmak zorundaymış. Hakan ise bilgisayar oyunu oynayacağı her 7 saat için 4 saat ödev yapmak zorundaymış. Demek ki bilgisayar oynayabilmeleri için, bilgisayar oynayabilmeleri için ödevlerini yapmaları gerekiyor. Aynı benim çocukluğumda olduğu gibi. Aşağıdaki grafikte bilgisayarda kaç saat oyun oynandığı x, kaç saat ödev yapıldığı ise y ekseninde gösterilmektedir. Buna göre noktalardan hangisi Çağdaş'ın 5 saat bilgisayar oyunu oynayabilmesi için kaç saat ödev yapması gerektiğini gösterir? Pekala. Burada Çağdaş'ın bilgisayar oyunu oynamasıyla, x80'i gösteriliyor bu, ödev yapması, bilgisayar oynamasıyla ödev yapması arasındaki bağıntıyı gösteren grafiği bulacağız. Bir bakalım. Çağdaş'ın her 3 saat bilgisayar oynamak için 2 saat ödev yapması gerekiyor değil mi? Yani x ekseninde her 3 saat bilgisayar oyunu için 2 saat ödev yapacak. O halde kırmızı çizgi üzerindeki bu nokta olmalı. Bu kırmızı çizgi x ekseninde her 3 saat fazla bilgisayar oynanması durumunda 2 birim yükseliyor. Bu da 2 saat daha fazla ödev yapacağı anlamına geliyor. Yani bu kırmızı çizgi çağdaşın kaçar saat bilgisayar oynadığı ve ödev yaptığı arasındaki bağıntıyı gösteriyor. O halde kırmızı çizgiye bir daha bakalım ve sonucu bulalım. Çağdaş 5 saat bilgisayar oynamıştı. Bu da kırmızı çizgi üzerinde. Bu C noktası. C noktasına denk geliyor. Çağdaş'ın 5 saat bilgisayar oynayabilmesi için 3 saatin biraz üzerinde ödev yapması gerektiğini gösteriyor. Bu kırmızı çizgi. O halde C seçeneğini işaretliyorum. Cevap doğru. Şahane.